Terazi Burcu hangi burçlarla anlaşır? Terazi ve Koç Koç Burcu atik, heyecanlı, mutlu, hareketli ve itirazlıdır. Koç Burcu'nun ilgisini hemen üzerine çeker. Koç burçlarının çoğu uçarıdır. Terazi Burcu dengeli ve zeki bir kişidir. Terazi Burcu kendini sevdirmeyebilir ve Koç Burcu için vazgeçilmez olduğunda bu beraberlik ömür boyu sürebilir. Terazi Burcu genetik olarak aşk için yaratılmıştır. Koç Burcu'nun ateşli duygularını körükleyecektir. Terazi ve Boğa bu ikisinin birbirlerinden etkilenmesi çok kolaydır. Boğa burcu, terazi burcunda istediği her şeyi bulacaktır. Her ikisi de beraberliğe hazırdır. Terazi burcunun hayatı hep beraberlik üzerine kurulduğu için yalnız hayat geçirmekten hoşlanmaz. Boğa burcu zaten evi ve çocukları için doğmuştur. Aradığı hep sıcak bir aile ortamıdır. Evliliklerini bozacak olan boğa burcunun kıskançlığı, terazi burcunun aşırı kaprisleri olur. Bu iki burç evliliklerine özen gösterirlerse beraberlikleri ömür boyu sürer. Terazi ve İkizler İkizler Burcu akıllı, mizah yönü güçlü, kültürlü bir karaktere sahiptir. Terazi bu karakterden hemen etkilenir. Aralarında pek çok ortak nokta vardır. İkizler Burcu, Terazi Burcu'nun her hissettiğini anında anlar. Terazi Burcu'nun da onun beklentilerine cevap vermesi gereklidir Evlenmek isteyen Terazi Burcu ömür boyunca onun ilgisini çekecek değişik konular aramalı ve ona hayatı boyunca ilgi göstermelidir. Bu beraberlik uzun ömürlü bir evlilik olabilir. Terazi ve Yengeç Yengeç burcu romantik ve duyguludur. Sevgiye çok fazla önem verir. Terazi burcu onun kibar damlanışlarından etkilenir. Evlenmek ister. Her şey başlangıçta güzel olabilir. Ancak yengeç burcu terazi kadar sosyal değildir ve aile dışında çevreyle ilişkisi olmayabilir. Terazi gezip görmek, evlenmek isterken yengeç evde oturmayı tercih edebilir. Aralarındaki dengeyi sağlayabilirlerse bu evliliğe şans verebilirsiniz. Terazi ve aslan. Bu beraberlik çok güzel bir evlilikte sonuçlanabilir. Aslan eli açık, eğlenceli, paylaşmayı seven ve sevgi doldur. Terazi Burcu'nun aradığı her şey Aslan'da vardır. Terazi Burcu'nun güzelliğinden, çekiciliğinden ve etkili konuşmalarından hemen hoşlanır. Dengeli bir yaşantı ve güzel bir evlilik sizleri bekliyor olabilir. Terazi ve Başak Başak kesinlikle Terazi Burcu'na göre birisi değildir. Maddi ve sosyal yaşam konularında anlaşabilirler. Çünkü Başak Burcu da dostluklara önem verir. Çevresinde hep dostları olsun ister. Onlarla uzun süren sohbetleri vardır. Başak duygularıyla değil mantığıyla hareket eder. Terazi burcuna bu ağır gelir. Karşılıklı olarak kendilerini anlatmaktan yorulurlar. Daha fazla yıpranmamak için bu ilişkiye elveda demeleri gerekir. Terazi ve terazi. Mükemmel bir evlilik sizleri bekleyebilir. Bu evlilik aynı roman gibi olabilir. Duygusallıklarıyla birbirlerini dengelerler. Ortak yönleri çok fazla olduğu için günlerce aralarındaki sohbetler bitmez. Her ikisi de huzurlu ve rahat bir yaşam isterler. Birbirlerine güven ve saygı isterler. Haksızlıklar karşısında susmadıkları için aralarında önleyemedikleri tartışmalar olabilir. Her şeye rağmen ideal bir evlilik yaşanabilir. Terazi ve Akrep Akrep derin duygulara sahiptir. Sevgi onun için yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Aynı zamanda müthiş kıskanç olan bu burçla anlaşmak kolay değildir. Terazi burcunu sever ama paylaşmak istemez. Terazi onun güvenini kazanırsa ömür boyu başka bir yerde bulamayacağı aşkı ona yaşatır. Terazi ve Terazi ve Yay Terazi başlangıçta yay burcundan hoşlanabilir. Yay burcu çift karakterlidir ve bu insanla yaşamak onu oldukça eğlendirecektir. Neşeli, karizmatik, yeniliklere önem veren bir yay burcu ona şimdiye kadar görmediği bir beraberliğin kapısını açabilir. Çabuk bu ve kısıtlanmaya gelemeyen bir yay burcu hemen ilişkiden soğur. En iyisi dost kalmayı denemektir. Gerçekten birbirlerine saygı duymayı başarabilirlerse bu evlilik denenebilir. Terazi ve oğlak Oğlak Burcu kaliteli ve duygularını belli etmeyen bir karaktere sahiptir. Para ve duygular arasında güzel bir denge vardır. Seçici ve kaliteli zevklere sahip olan Oğlak Burcu buna kaldıramaz. Hayranlık duyabilir ama şımartmaktan hoşlanmaz. Onun yanında ayağa yere daha sağlam basar ve yaşama daha gerçekçi bakar. Bu evlilik şaşırtıcı, eğlenceli ve farklı olabilir. Terazi ve Kova En iyi anlaşabilen çiftlerden biri olurlar. Kova çok e, şok etkisi yapabilir onun üzerinde. Onun da istediği dengeyi tutturabilir. Terazi burcu önceleri kovanın gözüne girmek için çok çaba sarf eder. Güzel ve ayhenkli bir evlilik yaşanma odası yüksek. Terazi ve balık. Aralarında sonsuz bir sevgi doğabilir. Fakat onunla yaşamak kolay değildir. Onun her an değişen duyguları, kıskançlığı terazi burcuna soyut gelebilir. Terazi yaşama onun kadar hayalci bakmadığı için bu evlilikten mutluluk olasılığı oldukça yüksektir. Arada aşk olsa bile